British Museum'dayız ve koleksiyondaki en önemli eserlerden birine bakıyoruz. Reşit Taşı Bir vitrinin içinde ve insanlar etrafında toplanmış fotoğrafını çekiyorlar. İnsanlar ona bayılıyor. Müzenin hediyelik eşya mağazasında ona dair bir sürü hediye var. İsterseniz küçük bir reşit taşı veya üzerinde reşit taşı resmi olan bir kupa ya da reşit taşı desenli bir kapı paspası bile alabilirsiniz. Ama hikayenin kendisi, tarihi açıdan çok büyük bir öneme sahip. Bu eser ilk defa hieroglifi, yani resim yazıyı anlamamızı, okuyabilmemizi ve çevirmemizi mümkün kılmıştır. Resim yazılar antik Mısır dilinde yazılmıştır. Aslında 19. yüzyılın ortalarına kadar bunlarda ne yazılı olduğunu bilmiyorduk. Dil esasen resimsel bir dil, yani resim ile anlatıyor. Bu da önemli karışıklıklara neden olabiliyor. Çünkü ilk arkeologlar ve dil bilimciler resimlerde görebildikleri kuşlar, yılanlar ve başka birçok şeklin birer simge olduğunu düşünüyor. Yani dünyada bulunan spesifik şeylerin yansıdığına inanıyorlardı. Eğer bir kuş görüyorsanız, bunu doğal olarak uçan kuşla ilişkilendirebilirsiniz. Ama bu doğru olmayabilir. Bu dil aslında oldukça karmaşık. Reşit Taşı, arkeolog ve dil bilimcilerinin Mısır resim yazılarının resimsel olmadığını, basit grafik görseller olmadıklarını anlamalarına yardımcı olmuştur. Bunların daha çok ses bilimsel olduğu anlaşılmıştır. Resim olarak ilişkilendirdiğimiz bunca şey aslında sesleri temsil ediyor. Antik Mısır resim yazıları ancak bu düşünceyle deşifre edilebildi. Bunu başarabilmelerinin ana sebebi ise, işte bu taşta aynı açıklamanın üç ayrı dilde ifade edilmiş olmasıdır. Bu üç dilden biri en altta bulunan antik Yunan dilidir. Bu dil yöneticilerin diliydi, yani hükümetin dili. Bunun nedeni ise Büyük İskender Mısır'ı işgal ettiğinde Helenistik çağda Yunan kanunlarını oluşturdu. Ve bu kanunlar antik Mısır'da kullanılmaya devam etti. Hatırlayacak olursak burada Milattan önce 200'lerden bahsediyoruz. Bu dönem aynı zamanda resim yazının da sonunun geldiği dönemdir. Bundan en fazla birkaç yüzyıl sonra da tamamen yok olmuştur. Bu da 3000 yıllık ömrü olan bir dilin sonu demektir. Orta kısımda görünen ikinci dil ise halk dilidir. Yani sokaktaki insanların anlayacağı dil diyebiliriz. Mısırlıların kullandığı ortak dil de zaten bu dildi. En üste bulunan ise kutsal yazılardır. Bunlar resim yazıdan oluşuyorlar. İşte bu ve bunun gibi hiyeroglifleri reşit taşı bulunmadan önce okumak mümkün değildi. Reşit taşındaki yazılarda ve kabartma şekillerde yöneticilerin adlarının da yazılı olduğunu görebiliyoruz. Bu kabartmalar yöneticilerin isimlerini içeren dikdörtgen şekillerdir. Buradaki kabartma 5. batlam yüzü simgeliyor olabilir. Bu taş üzerinde yazılı olan üç ayrı dilde yöneticinin ismini anlayarak resim yazıları deşifre edebilmek için bir yol bulmuş olduk. Bu onlarca yıl sürebilecek oldukça zor bir işti. Reşit taşının nasıl bulunduğundan bile henüz bahsetmedik. Napolyon ordularıyla Mısır'a geldiğinde tahmin ediyorum ki beraberinde birkaç arkeolog da getirmişti. Napolyon'a eşlik eden bu gruptan bir kişi Reşit taşını buldu ya da belki de ona rastladı diyelim. Çünkü bir kale duvarının yapımında kullanılmıştı ve tabi ki esasında bir antik Mısır tapınağına ya da tapınağın yakınlarına dikilmiş olmalı. Dikkat edecek olursak bu aslında oldukça geniş olan bir dikili taşın alt kısmıdır. Ya da bir taş tabletin oldukça yüksek bir tabletin alt kısmıdır. Sonra Napolyon onu beraberinde götürdü. Bir dakika şu anda Lourdes'da değiliz, Londra'dayız, British Museum'da. Peki bu nasıl oldu? İngilizler Napolyon'u yendikleri zaman taşı da yanlarında götürdüler ve bir ya da iki yıl sonra yani 1801 ya da 1802 gibi de reşit taşı British Museum'a getirildi. O tarihten beri burada ve açıkça popülerliğinden hiçbir şey yitirmemiş gibi görünüyor.